Şedit komutanı Sayir, bu açıklamayı özgür irademle yapıyorum ve söyleyeceklerimi bütün dünyanın yansımasını, istiyorum ne yaptığını, ne dediklerini, ne dedikleri onlara nasıl yansıdığını, ne diyeceğim, ne nasıl diyeceğim, ne diyeceğim, ne nasıl diyeceğim, ne diyeceğim, ne nasıl diyeceğim, ne diyeceğim, ne nasıl diyeceğim, ne diyeceğim, ne nasıl diyeceğim, ne Alif Hazretleri bombala eğlenme planlar. Artık planları ben yapıyorum. Şimdi Alifeden habersiz mi operasyon yapacağız? Sen benden mi emir yapıyorsun Halife'den mi? Senin emrinden çıkmayacağımı bilirsin Sager. Sadece. sadece planın ne olduğunu bilmek istiyorum. Her zaman istediğin şeyi yapacağız. Yoksa üçümüz eski günlere mi döneceğiz? Evet. Ama önce bombacıyı sağ salim almamız lazım. Ben hazırım. Ben şerid komutanı Sankir. Bu açıklamayı özgür irademle yapıyorum. Ve söyleyeceklerimi bütün dünyanın bilmesini istiyorum. Doğap <Gülüyor> Alemdar'ın yaptığı iddia edilen Bekledeki o otelin bombalandası operasyonunu Ben güzeldi. Operasyonu, yani operasyonu takip eden Usul diye istikmaların görevlisini Ben öyle dedim. Doğap Alemdar ekibinin yaptığı söylenen Irak'ta Birleşmiş Milletler'in bir boyuna baskını da Pizzat ben bir anladım.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 Ben şedid komutanı Sakir. Bu açıklamayı özgür irademle yapıyorum. Ve söyleyeceklerimi bütün dünyanın bilmesini istiyorum. <Gülüyor> Doğal hanımların yaptığı iddia <Gülüyor> Bazı bombala bombalı eğlenme planlar. Artık planları ben yapıyorum. Şimdi Halife'den habersiz mi operasyon yapacağız? Sen benden mi emir alıyorsun Halife'den mi? Senin elbinden çıkmayacağımı bilirsin Saygır. Sadece. sadece planın ne olduğunu bilmek istiyorum. Her zaman istediğin şeyi yapacağız. Yoksa üçümüz eski gündeme mi döneceğiz? Evet. Ama önce bombacıysa sahip almamız lazım. Ben hazırım. şedid komutanı Sankir bu açıklamayı özgür irademle yapıyon ve söyleyeceklerimi bütün dünyanın bilmesini istiyon Tolat <tık> Ademdar'ın yaptığı iddia edilir Mekke'deki orta'nın formalandasını ben yani güzeldi operasyonu takip eden Surti İstikmalar'ın görevlisini ben yani öyle dedim Tolat Ademdar ekibinin yaptığı söylenen Irak'ta birleşmiş milletler bunun boyuna baskını da bizzat ben bir de anladım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 şerid komutanı Sakir. Bu açıklamayı özgür irademle yapıyorum.